Evet Eda, neredesin? Maribor. Nasıl gidiyor, ne oldu? Benim Slovenya'nın ikinci büyük şehri Maribor'dayım. Emirli kiliseyi görüyorsunuz. Neler oldu anlat. Bizim otelimiz biraz zor bulduk. Booking.com'da gene almak işte. Booking.com'da bulduğumuz hostel post çıktı. Yani galiba kapanmış ya da yok işte bir şey. orada biz de girdik baktım kapalıydı yani yukarı katlara çıkıyorsun falan yoktu yani. info'ya gittik. He. de onlar bile bulamadı. Onlar bile bulamadı. Ondan sonra en son biz kendimiz bir şey bulduk. Doğru düzgün uni hostel diye. Şimdi ona gidiyoruz. Evet, şimdi maribor meydanı Meydanı. <gülüyor> Meydanın kafası. Lent Festivali. Ne ne meydan ne Burası Land bölgesindeyiz. Meydanın haritadan bakacağız neye Merkez cami meydanı. Ha Galata City Hall işte. Evet City Hall. Yani kalesi, kaleymiş arkadaşlar. Ah. Barlar Sokak. Bağlar Sokak. Otelland bak çok önemli. Bu arada köprüdeyiz. Karşıya geçiyoruz. Üç. Tam da Morigon'un ortasından geçen Drava Nehri, Tuna'nın bir kolu, buradan böyle akıyor, land bölgesine ayırıyor. Land bölgesine şimdi şarap tatmaya gideceğiz. Burada dünyanın en eski şarabı yapılıyor. İyi, hadi bakalım. Şam'ki Anlat. Şimdi arkadaşlar burası Taratırta bölgesi. Burada en eski dünyanın en eski bakın Guinness Rekorlarına Kitabı da kitabına girmiş 450 yaşında asması var. Aha. Evet. 450 yıldır bu asmadan şarap yapılıyor. Her yıl 35-55 kiloya yakın üzüm. Pasad'ı veriyormuş Ama ondan ve 100 de şişede geliyor. şarap çıkıyormuş. Bakacağız artık tadına. 100 şişeden bize içirdiler mi sence? <gülüyor> Burası salcıların ilk durağı arkadaşlar. Maribor'dan Belgrad'a gidenler için yapılmış. Villa diye bir köyden başlıyormuş. Burası onların en büyük istasyonlarından birisiymiş. Artık buraya geldiklerinde, gelebildiklerinde nehrin, Drava nehrinin en kötü tarafını, en kayalıklı, en e, tehlikeli taraflarını bırakmış oluyorlar ve burada rahatlıyorlarmış. Çünkü çok kayalıklı, yani böyle sakin gözüküne bakmayın. Çok tehlikeli bir nehirmiş. Belgrad'a kadar gidiyormuş. İşte Barks, Osijek, Zemun ve Tuna'ya varıyor. Böylece Zaten bütün tehlikeli park bitmiş oluyor. çok yani. akıntı Etop, baksana motor. Kayalıklıymış bir de. Bak rafların da eski resimlerine şöyle bakabilirsin. Sal bayağı. Gördün? Evet. Şimdi de ünlü meydanlardan Graski meydanındayız. Aziz Florian heykeli de burayı süslüyor. Bizim otelimiz de hemen şurası. Ve Graski meydanındayız. Meydanda oturuyoruz. İsmi Jordan'la görüyorsunuz. Bu tur <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kafenin ya. Kemal ben çalıyor. Tabi. Şimdi geziyoruz. Graza doğru, merkeze doğru gidiyoruz. var Mur Nehri burası hakata. Mur Nehri'nin yanında ilerliyoruz. Eski Graza inler eşitada gitmeye doğru. Evet. Graz'da tam eski şehre girmek üzereyiz. Bu köprü bizi oraya götürüyor. Yeni taraftan eski tarafa. Bakın buradan kilitler atmışlar. Biz de yarın kilit atacağız. Mur Nehri'ni görüyorsunuz bölgesi. Şu taraf tamamen Schlossberg tepesi ve Eskişehir. Schloss tepesi. Ve bu da ünlü meşhur Kunsthaus. Kunsthaus Graz'ın modern mimarisini temsil ediyor. Güzel tramvaylar geçiyor. Evet. Şimdi bir adet bina var karşımızda. Bu meydan merkez, merkez Şehir meydanı. meydanı. Merkezi şehir meydanı. Arşidük Yohan Çeşmesi de var. Hemencik önünde. Sirya Prensi. O da bu. Önde de gençler Bur var. Burası e, şehrin baya 19. yüzyıldan beri hep merkeziymiş. Kalbiymiş. City Vault. Çok güzel. Etraftaki evler full süslü. Önemli süslü. Evlerinde kaos. Evet, şu da önemli. Üzerine... pazar da var. Evet where we'll live. でドン Burası Golden Meydanı. Burada çan var. Saat e, günüzleri 11'de, sonra 3'te bir de akşamüstü işte 6'da. Oradan iki tane kutla çıkıyor ve oraya çalıyorlar çanlarını saat. Çok zevkli bir şey. Pencere kadar çıkıyor. Bence bekleyip izlemeliyiz. Ayda birer geldim. Çok tatlı. Work nasılmış? Work bahçeleri. Şu anda Glok Meydanı'ndayız. Eda'nın dediğine göre evet, Glok Enşemil Meydanı'ndayız. Eda'nın dediğine göre ve Turizm İnfonu'nun dediğine göre buradan iki kukla çıkıp blok evet, çalacakmış ve açılıyor. Ve açıldı. Dans eden kuklalar çıkıyor sayın seyirciler. Ama içinde olduğu için. Ne bileyim. <gülüyor> Çok koydu. Sen de video çekmiyorsun içeriden. Hayır tabii ki. Bu Böyle bir aktivite. tamam arkadaşlar. Wow. Nereye gidiyor doğru? Burası e, Graz'ın ortasındaki Berg dedikleri tepenin tepesine çıkan asansörün olduğu yer. Bunun içine oymuşlar arkadaşlar. Bunun için hatta tren yolu bile varmış. Zamanda savaştan kaçmak için yapmışlar. O burası galiba. Orası evet. da lifte çıkıyor. Hıksın. Ya da tam tersi. Burası dom. Site mantı. Dağın içindeki don, it's a multi-purpose event facility built by the City of Grass. Hello. Air raid shelters. Ha hava saldırılarından kaçmak için yapılan bir sığınakmış. Şimdi Schlossberg tepesine, kalesine çıktık arkadaşlar. Evet. Evet. Şöyle bir gaz manzarasına bakıyoruz. çok iyi gönken'e zehir saatler Kamera bak kamera. Evet, burası modern. Biraz bu da kumsal. <Gülüyor> Merhabalar. Kralza şimdi... dolaştığımız yerlere tepeden i̇şte bakıyoruz. Güzel bir bahçe var. City bol. İlerideki katedralı da çek istersen oraya gidelim. Şu anda bir şu katedrale gitmelik o kadar. O da yeni yapılmış zaten. Niye tahmin ediyoruz. Canlı müzik ortam çok güzel. Bell Tower'ın dibinde Bell Garden. Bell Çekil. saat akşamları yedide 101 kere çalıyor. Vay kafayı yiyor. Onun biz 100 yıllık fünikilere bindik arkadaşlar. Aşağı inceğiz. Schlossbergbahn deniyor bunun adına. Aşağıdaki şehre ineceğiz. Ee, %61'lik eğimi var ve 100 yaşında. <gülüyor> İnanabiliyor musunuz? Yani sanki kendimi farklı gibi hissediyorum. Bir de en oturduk. Kaç rı verdik? 4, 4 euro, euro 4. tuttu. 4.40 euro falan tuttu işte. 4, 4. Bir de dönüyor yani o çok enteresan. Evet, evet. döneceğiz falan. Çok heyecanlıyım bekliyorum. Şöyle bindik her 15 dakikada bir kalkıyormuş. Birazdan kalk. Schlossberg'den iniyoruz. <gülüyor> hey. Çok komik. Var be buralara hep yürüyerek çıkmıştık. Ama arkadan yiyitmiş, sallanmıyoruz. Dönüş çok enteresan Ay. geliyor bana ya. Ay <gülüyor> abi, Bakın makas var aşağıda. Makasa mı geçeceğiz? Evet, Makasla geçeceğiz. <gülüyor> Aa geliyor bak bak karşıdan geliyor. Aa inanmıyorum. Neye sallayabilirsiniz. Bu bir tek biz varız şansımıza burada. Hiç kimseye sallamayız. Kimse görmedi bence. Çok <gülüyor> dik. Sıran kişi gördü ama. Çok dikti, çok dik. Sen... Aa, bir saat kullanabiliyoruz evet doğru. Şimdi Mur Nervi'nin tam ortasındaki kafe ve amfiteyatraya gidiyoruz. Buranın adı Murinsel. Merhabalar, şimdi biz Egenberg sarayındayız. Schloss Egenberg. Schloss Egenberg, Prens Egenberg'in sarayıymış. Adam biraz astronomiye ve daha başka şeyleri çok sevdiği için, böyle kozmolojiye falan, değişik yaptırmış sarayını. Sarayın bahçesindeyiz, aşık olduk yani. Daha girer gibi var, bir gol bir. <gülüyor> Gayet şık. Evet yani. Burada pek çok odalar gezeceğiz, saraya bakacağız. Egenberg adeta kozmoloji ve astrolojiye bir saygı niteliğinde, bir portre niteliğinde, evreni anlatıyor bize. Dört tane kule yaptırmış buraya prens. Bu dört kule, dört mevsimi sembolize ediyor. Saraya giren 12 tane de kapı var, 12 ayı temsil ediyor. Ve sadece olursanız eğer pencerelerde tam 365 tane günleri temsil ediyor. Adam tamamen bunlara çok değer vererek yapmış. Bu yüzden de UNESCO zaten buraya dünya mirası ilan yapmış. Oğle evine aşkımızı asacağız. Aşkımızı buraya da dikliyorum. Oley. İesu. <gülüyor> Çok güzel. Ne hissediyorsun? <gülüyor> Çok mutluyum. Bu ikinci turumuz oldu. Burada evediyette kilitlenmiş. Orada aşağıda da şöyle işler yapan insanlar var. Şu an gidiyorum. C.P. kopya çekip.